Gayet başarılı. Seni gıdıklamak istiyorum. Ufacık ve berbattı. Önünüze bakmayın bu kadar çok. <gülüyor> Servis rezaletti. Sanki ana ürünün yanında ikram gönderir gibi çiğ köfte paketlemişler. Lavaşlar bayattı köftenin lezzeti çiğ köfteden çok mercimek köftesine benziyordu. Yakışmadı. <gülüyor> Atma ya. Patatesler duştan çıkınca burşan ellerim gibi. Ve bayan. Her şey güzel ama küçük. Küçüğüm daha çok. Küçüğüm bu yüzden bütün hatalarım. Ölmem bu yüzden bu yüzden kendimi. Özel önemli zannet. Aynen öyle. Kurye Kanye West inyor. Kovdum. Vafu hamurunuz çok şeker. Fazla şekerli. Değil. Patates kızartması yerine portakal suyu göndermek nasıl bir yanlışlıktır? Gözlüğümü evde unutmuşum. Yanlış okumuşum. Sir. Siparişim 60 dakikada geldi. Fakat lezzetliydi, Elize sağlık. Bir dahaki sefere düzelmesi dileğiyle. Affet beni akşamüstü gölgem uzarken Öğleden sonra affet ne zaman istersen Affet beni gece vakti ay doğmuş üzülürken Sabaha kalmadan affet tam ayrıldık derken Müslüm Gürses Her şeyi iyi de! 7-8 yaşında çocuk göndermeseydiniz paket servisini. O benim oğlum. de 3 ay görüyorum yanımdan ayrılmak istemiyor. O yüzden yani çalıştığım için beraber zaman geçiriyoruz. Hasret nedir bilir misin? Bu senin çalışma dediğin aile sevgisi sayın müşterim. Biz burada müşterilerimizle bir aileyiz. Anlaştığınız için saygılar. Biraz daha ekonomik olsa her şey numara olacak. Kim bilir belki bir gün ihtimaller sarhoş olur. Ve ben seni kesin öperim. Sers sosis seviyorsanız burası sizi çok mutlu edecek. <gülüyor> Şık bir yorum olmamış. Siparişin akıbeti nedir? Bir öğrenir misin şekerim? Kontrol ediyorum. Kısa bir süre bekletiyorum Emrah Bey. Şu bey lafına kaldıralım artık.